SpaceX'in roketi fırlatıldığında 3 tane ne olduğu belirsiz cisim görüntülendi. UFO araştırmacıları bunların UFO olduğunu iddia ediyor. Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarih ilk kez uzaya astronot gönderen özel bir şirket. Roketin fırlatılışını 4 milyon kişi canlı olarak izledi. Roketin fırlatılışından yaklaşık 4.56, 5.45 ve 14.11. dakikalarından sonra görüntülerde inanılmaz hızlara sahip cisimler tespit edildi. Şimdi sırası ile sizlere bu görüntüleri sunacağım.